Merhabalar, 5 Mayıs 2023 tarihinde Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu videoda Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan bu ay tutulmasını, açılarını, konumlarını, yerleşimlerini, tutulmanın getirebileceği etkileşimleri ve bununla beraber burçları olan etkilerini konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız... Yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Beni ayrıca instagram hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet 5 mayıs tarihinde akrep burcunun 14 derecesinde bir tutulma meydana geliyor. Ee, burada e, anın haritasına baktığımız zaman akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz. Tabii bu kadar çok akrep teması, büyük bir dönüşüm, büyük bir kriz, manipülasyon, öfke, kıskançlık... E, bağlılık, ekonomi gibi temaları ön plana çıkaracak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bir akrep ülkesinde yaşıyoruz ve özellikle bizim ülkemiz açısından da oldukça kritik bir tutulma süreci olacak gibi gözükmekte. Özellikle e, güneşimizin akrep burcunda bulunmasıyla beraber ülke liderleri, göz önündeki kişiler, şöhret e, konumunda olan insanlar bununla beraber tabii ki yönetimdeki kişiler, ile ilgili e, beklenmedik skandallar, beklenmedik krizler, zorluklar, sağlık problemleri de ön plana çıkabilir arkadaşlar. En son Kasım 2022'de bu derecelerde bir tutulma yaşamıştık ve bu dönemde e, oldukça yaygın bir salgın hastalık vardı. Ee, yine karşı aksa meydana gelen bu tutulma döngüsü özellikle 6-12. ev hattını tetiklediği için sağlık konularıyla alakalı da oldukça dikkat edilmesi gereken bir süreç. Yani salgın hastalıklar, virüs bununla beraber e, özellikle Şubat dolunayı açılarını da tetiklediği için dolunay anında e, etki alan bölgelerde yani deprem bölgelerinde yaşanabilecek bir takım krizler, kaoslar, karışıklıklar ve e, salgınlar gibi konuları gündeme getirebilir. Tabi e, biliyorsunuz ki geçtiğimiz süreçte Şubat Dolunayı videosunda bahsetmiştik. E, bu etkileşim depremleri tetikleyebilir demiştik. E, nitekim önceki dönemlerde e, İzmir depreminde yine benzeri etkileşimler vardı biliyorsunuz. Şimdi ise Akrep Burcu e, hattında aslında daha çok ekonomi ile alakalı. Paylaşımlarla alakalı krizler ve skandallarla alakalı bir tutulma olsa da yine de Uranüs'le olan etkileşimi e, göz ardı etmemeliyiz ve yine de bir takım yer sarsıntıların olabileceğini söyleyebiliriz. Dünya çapında etkilerden bahsediyoruz elbette. Ancak e, kartografik olarak <gülüyor> kartografik olarak baktığımız zaman... Daha çok Ege ve Marmara bölgelerinin bu dolunaydan etkileneceğini, bu tutulmadan etkileneceğini görüyoruz. Dileriz ki böyle bir durum olmaz. Bu kadar büyük bir etkileşim olmaz diye tahmin ediyoruz. Ama yine de Uranüsyen etkiler yer sarsıntılarını tetikleyebiliyor arkadaşlar. Biraz videoya <gülüyor> negatif enerjilerle başladık gibi oldu. Ama aslında akrep büyük bir dönüşüm sürecini sembolize eder ve geçtiğimiz bir yıl boyunca hayatımızda değiştiremediğimiz dönüştüremediğimiz bitiremediğimiz, koparamadığımız o derin bağlar o toksik bağlarla alakalı artık son raddeye gelindiğini gösterir vücudumuzdaki toksik yük biriktiyse sağlık problemi olarak karşımıza çıkacaktır. Ekonomik anlamda sürekli cepten yiyorsak ve bir türlü bütçemi dengemizi sağlayamıyorsak büyük bir mali kriz yaşatacaktır. İlişkilerle alakalı toksik bağlantıları, toksik ilişkileri sürdürmekte ısrarcıysak ve sürekli kendimizi iyi bitiriyorsak artık onlarla alakalı son dönemece geldiğimizi bizlere hatırlatır. Ve ilişkilerle alakalı skandallar, ifşalar, kopuşlar, krizler, kaoslar, manipülasyonlar, tehditler, şantajlar da ön plana çıkabilir arkadaşlar yani Akrep Burcu'nun teması biraz tabii ki 8. ev temaları noktasında karanlıktır ve aslında bizim kendi gölge önümüzle alakalı bir takım sembolleri içerir. Bu nedenle bu tarz kaotik bu tarz toksik bir süreçten geçeceğimizi söylemek çok da yanlış olmayacaktır. 12. ev ve akrep burcu sembolizmasını incelediğimiz zaman özellikle kuytuda kalan, saklı kalan, gizli kalan bir takım hususların ortaya çıkabileceği, ruhsal anlamda enerjilerin çok daha farklı bir şekilde hissedileceği süreçlerden geçiyor olacağız. Burada tabi akrep burcu ölüm, dönüşüm, değişim, metamorfoz, aynı zamanda ee, Okült konular, aynı zamanda ekonomiyle alakalı, paylaşımla alakalı temalar, e, miras davaları, tazminat davaları, hak edişler, iyi karmalar ile ilişkilidir. 12. ev ise bilinçaltımız, bilinç dışımız, geçmişimiz, yine karmalarımız, e, biz doğmadan önce e, yaşananlar, bununla beraber e, aynı zamanda geçmişle olan bağımız, rüyalarımız, Yine metafizik alem, mana alemiyle ilişkilidir. Dolayısıyla aslında burada Akrep Burcu hattında yaşanacak olan tutulmanın daha çok ruhsal alanda üzerimizdeki sirayeti hissedilir olacaktır. Yani güncel yaşantılarımızda evet bir takım değişimler olacak ama... Bunu aslında ağır bir şekilde ruhsal alanda hissediyor olacağız. Dolayısıyla yaşadığımız, gözlemlediğimiz durumun ötesinde farklı bir takım meseleler de ön plana çıkabilir. Öncelikle 12. ev teması sırlarla ilgilidir arkadaşlar. Gizli düşmanlıklar, sırlar, bir takım gizli kapaklı meselelerin açığa çıkması bu tutulmayla beraber söz konusu olacaktır. Aynı zamanda kim dost, kim düşman, kime güvenebiliriz, e, kime inanabiliriz, kime sırtımızı yaslayabiliriz korkusuzca. Bununla alakalı da yüzleşmeler söz konusudur. E, tabii 6. evde tam karşısında güneş-uranüs kavuşumu, aynı zamanda retro-merkürün kavuşumu bu konuların biraz daha geçmişle bağlantısı olabileceğini de gösteriyor. Yani e, geçmişte kalan insanların karşımıza çıkması, geçmişteki konuların bu tutulmayla beraber gün yüzüne çıkması, geçmiş karmalarımız, bununla beraber aynı zamanda kafamıza takılan çözemediğimiz, aşamadığımız hususların ortaya çıkışı mümkün. Tabii işin içinde Uranüs olduğu zaman bu durumların biraz ani bir şekilde, beklenmedik bir şekilde meydana geleceğini görüyoruz. Burada aynı zamanda spirit yani ruh noktasının da Uranüs kavuşumu özellikle ruhsal anlamda da biraz enerjimizi korumamız gereken bir süreç içerisinden geçtiğimizi ifade ediyor. Yani bir takım ruhsal saldırılar, piseşik saldırılarda akrep tutulmasında çalışabilir arkadaşlar. Kendimizi korumamız gerekiyor koruyucu dualarla. Çünkü gerçekten görünenin ötesinde farklı bir alanda bir takım müdahaleler de var. Yani enerjisel boyutta bir takım müdahaleler de var. Ee, Tabi bu aynı zamanda şunu da gösteriyor ruhumuzun birden uyanışı hissetmesi ruhumuzun birden özgürlüğü özgünlüğü hissetmesi yani bugüne kadar bağlı olduğu prangalardan zincirlerden takıntılardan obsesyonlardan hani öyle inandırıldığı konulardan sıyrılması adına aslında Uranüs Yenet ki ruhumuzun birden kendi şansını kendi potansiyelini kendi arzusunu keşfetmesi anlamına da gelebiliyor. Altıncı ev vurgusu tabii ki sağlık konularını da işaret etmekte. Ee, özellikle geçmişten bir durumun bu süreçte ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ee, burada tabii ki e, Dolunay'ın bulunduğu sabit yıldız takımına baktığımız zaman e, kanser vakaları, salgın vakaları bu dönemde ortaya çıkabilir. Eğer şüphelendiğiniz bir takım durumlar varsa taramaları yaptırabilirsiniz. Geçmişten beri özellikle süre gelen bir süreç varsa... Burada netice ortaya çıkabilir ama Merkür retro pozisyonda olduğu için Tam bir sonuçlanma olmayabilir arkadaşlar Tam bir netlik olmayabilir Ya da bir takım detaylar gözden kaçırılmış olabilir O yüzden biraz daha temkinli şekilde ilerlemek Hemen bir şeye körü körüne kapılmamak da önemli olacaktır Bununla beraber tabi iş ortamları arkadaşlar iş arkadaşları, çalışma arkadaşları Onlarla alakalı sırlar. Bu dönemde çalıştığınız insanlara çok fazla güvenmeyin derim. Çok fazla sırlarınızı paylaşmayın derim. Çünkü geçmişte güvendiğiniz, belki beraber iş yaptığınız, yakın olduğunuz, sohbet ettiğiniz insanların bu dönemde o sohbetleri, o konuşmaları sizin aleyhinize kullanma ihtimali de var. Dolayısıyla ağzımızdan çıkanlara dikkat edeceğiz. Aynı zamanda çalışma koşullarında mobbing iş değişimi, zorlanma, dışlanma gibi temalar da ön plana çıkabilir. Bu alanlar özellikle dikkat edilmesi gereken alanlar olarak kendini gösteriyor. Yine çalışanlarımız varsa, yardımcılarımız varsa onlarla alakalı da daha temkinli olunması gereken bir süreç olacaktır. Bazı kişiler bu süreçte işlerine son verebilir, sektör değiştirebilir. Sağlıkla alakalı önemli gündemler belli düzen değişimlerine sebebiyet verebilir. Tabii bununla beraber arınmayla alakalı da aslında oldukça etkilidir. Yani vücudumuzda birikmiş olan toksik yükler, etrafımızda biriken toksik ilişkiler. Bunlardan arınmaya niyet etmek adına da bu tutulmanın çok verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü burada aslında Uranüs 6. evde tam anlamıyla bir arınma, bir özgürleşme. ...sinyali de veriyor. Yani ruh noktasıyla kavuşması özellikle şunu söylüyor. Yani sen en özgür haline doğru, en özgür versiyonuna doğru, en arınmış haline doğru ilerlemelisin. Ve bunları bu yüzden yaşıyorsun. Yani düşmanlarınla bu yüzden karşılaşıyorsun. Sırlarla bu yüzden muhatap oluyorsun. Aynı zamanda belki bir takım sağlık problemleri yaşıyorsun. Bu vücudundaki toksik yükleri atabilmek adına aslında bir arınma sürecine giriyorsun demek istiyor. Açıkçası ee, burada tabi dediğim gibi e, özellikle ayın bu sabit yıldız kümesiyle yani Zuben El e, Genubi sabit yıldız kümesiyle kavuşumu kadınlarla alakalı konularında ön plana çıkabileceğini, kadın hastalıklarıyla alakalı temaların, göğüs kanserinin e, bununla alakalı taramaların kıymetli olduğunu da gösteriyor. Ee, aynı zamanda tabi ilişkiler, ikili ilişkilerle alakalı ani kopuşlar, ani haberler, skandallar ortaya çıkabilir. Hayal kırıklıkları, hastalıklar, bağışıklık sisteminin düşmesi ee, ve tabii ki manipülasyonlar. Yani buradaki olayların aslında temel e, noktası biraz manipülatif arkadaşlar. Yani e, buradaki enerjinin yıkıcılığı. Olayın biraz daha entrikalı hale geliyor olmasından kaynaklanıyor. Tabi zihinsel anlamda kaygılı hissedebiliriz. Kendimize zorlanabiliriz. Ama bu sabit yıldız aynı zamanda bizlere güç veren bir sabit yıldızdır. Ve akrep burcu da zaten dönüşümün ve gücün burcudur. Dolayısıyla evet burada manipülasyon gücü. Belki birçokları adına uğranabilecek iftiralar, yalanlar, skandallar söz konusu olsa da. Eli güçlü olanların bu tutulmayla beraber daha büyük şans ve daha büyük maneviyat elde edecekleri, daha büyük güç elde edecekleri bir süreçte olacaktır arkadaşlar. Yani iki uçlu düşünmemiz lazım bu yıldızları. Ee, negatif etkileri ne kadar büyükse bunu e, göğsümüzde yumuşattıktan sonra alabileceğimiz ödül ve mükafatlarda o denli büyük ve güçlü olacaktır. Daha çok içsel bir güç yakalamak, içsel bir motivasyon yakalamak, ve manevi anlamda korunmak adına etkiler mevcut. Bu dönemde özellikle sık sık duş alabiliriz. Kendimizi koruyabiliriz. Koruyucu dualarımızı daha çok tekrarlayabiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi yanlış anlaşılmaya anlaşılmaya e, yatkın olabilecek süreçlerden uzak durmakta fayda olacaktır. Yine sağlığımıza, bağışıklığımıza ekstra hassasiyet göstermemiz gereken bir süreç. Ayın burada 9. evdeki Lilith ile özellikle tabii ki kadınlarla alakalı konularda bir takım krizlerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ancak 9. ev noktası özellikle e, görüş farklılıkları Dini farklılıklar veya siyasi görüş farklılıklarından dolayı ortaya çıkabilecek bir takım e, tartışmaları da gösterebilir arkadaşlar. Yani burada belki de e, kadınlarla alakalı bir takım konuların tartışılması, bununla alakalı fikir ayrılıkları da gündem maddesi olabilir. Yine kadınlara yönelik kanunlar, teklifler, e, bunların uygulanış biçimleri, haksızlıklar, adalet ve etik değerlerle ilgili... Kavramlarında çok sıklıkla sorgulanacağı bir süreç olacaktır arkadaşlar. E, Tabi e, Uranüs ve e, açıkçası akrep boğa aksı e, ne yazık ki yer hareketlerini de tetikleyebiliyor. E, bunu da söylemekte fayda var. E, çünkü dediğim gibi dupe sabit yıldızına meydana geldiğinde yine benzer derecelerdeydi. Ufak tefek de olsa yine e, bu döngüde Uranüs'ün enerjilerle beraber e, yer sarsıntıları yaşandı. O kadar büyük olacağını zannetmesem de yine de e, yer sarsıntıları olabilir özellikle. Burada tabi baktığımız zaman dediğim gibi batının daha çok etkilenebileceği ama deprem bölgesinde de bir takım harçların olabileceği etkileşimler mevcut. Türkiye açısından söylediğim zaman ama tüm dünyada büyük yer hareketleri olabilir arkadaşlar. Şimdi ağanın haritasına baktığım zaman Nemesis'in 4. ev çizgisindeki Satürn'e tam karşıtlığı olduğunu görüyorum. Burada özellikle ailevi konular, memleket meseleleri... Ee, aynı zamanda tabii Satürn'ün Fomal Haat'la, Balık Burcu'ndaki Fomal Haat'la etkileşimle baktığımız zaman, e, Türkiye açısından en önemli liderlerinde e, aslında bir ilahi adalet döngüsü içerisine girdiği durumlara şahitlik edebileceğimizi gösteriyor. Bir intikam, bir e, geri dönüş süreci çalışacaktır. Gerçekten herkesin kozlarını e, çok daha etik olmayacak şekilde çok daha hoşa gitmeyecek şekilde kullanacakları yani zafere giden yolda her şey mübahtır felsefesiyle ilerlenecek bir süreç olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar yani şu zamana kadar bayağıdır konuşuyorum ama çok hayırlı bir şey söylememişim gibi yorumlarda bana kızmayın lütfen ama <gülüyor> e, tabii ki böyle süreçlerden de geçiyoruz ama bunlar bitiyor geçmişte de yaşadık geçmişte de bitti Bunlar bizi e, bir takım konulara uyandırmak adına, bazı konularda uyarmak adına e, karşımıza, bizim karşımıza çıkan durumlar açıkçası. Evet, e, bunun dışında Eros'un e, yine ASC noktasıyla kavuşumu, ASN noktasıyla kavuşumu, tabii tutkuların da çok ön planda olduğunu gösteriyor. Yani e, tam karşıda, Algol'ün tam karşısında bulunan Eros... Yani e, tutkularımızın, arzularımızın peşinden gideceğimizi ki özellikle burada ruh noktasında e, yine argol ile kavuşumu e, aslında çok yoğun enerjilerle e, hemhal olacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Yoğun tutkular, yoğun ihtiraslar, bir şeyi delicesine istemek, e, bir şeye saplantı geliştirmek, takıntı geliştirmek gibi temalar ön planda ve dediğim gibi özellikle... E, bu dönemde yapılacak harcamalar, e, ekonomik anlamda ilerleyen süreçlerde ciddi zorluklar yaratabilir. Ama bir taraftan da geçtiğimiz bir yılın sanki e, hak edişlerini alıyoruz. Bu süreçte yaşadıklarımız geçtiğimiz bir yılın hak edişleri. Dolayısıyla dediğim gibi harita potansiyellerine göre kimimiz için büyük sıçramalar ve büyük bir güç elde etmek, e, kimimiz için ise dibe vurmak anlamına gelebilir. Yani buradaki süreç aslında... İki uçlu siyah ve beyaz gibi çok fazla grilere yer olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Aile içi meselelerde de özellikle ebeveynlerle alakalı konular, boşanmalarla alakalı temalarda tarafların birbirlerine kozlarını çok dediğim gibi çok da hoş olmayacak şekilde nahoş bir biçimde sunması, intikam çanlarının çalması mümkün. Ama bir taraftan da baktığımız zaman e, tutulmanın güzel açıları da var. Öncelikle Satürn'e e, güzel bir kontağı var. E, ay tutulmasının. Burada başlayan durumlar, yani burada elde ettiğimiz güç, burada başlayan ilişki, burada biten ilişki, burada başlayan e, nasıl diyeyim, e, eğitim, e, yer değişimi, konu her neyse. Bununla alakalı sağlam bir durumda var. Yani kalıcı bir durumda var. Bunu söyleyebilirim. Yani burada alacağımız hakedişler kalıcı olacaktır arkadaşlar. Bu dönemde hayatımızdan bir insan çıkıyorsa ilelebet çıkıyor olabilir. Bu dönemde hayatımıza bir insan giriyorsa ilelebet bizimle kalacak olabilir. Dolayısıyla hayatımızda uzun bir süre yer edecek bir takım olayların da bu tutulma döngüsünde yaşanma ihtimali muhtemel. Aynı zamanda Mars'ın da 8. evdeki Mars'ın da güzel kontakları var. Yani ameliyatlar için her ne kadar ay tutulmaları çok uygun süreçler olmasa da mecbur kalınan durumlarda ameliyatlar için yine şanslı bir etki var. Zira venüs de vertex noktası da 8. evde bulunduğu için eğer zorunlu bir operasyon durumu varsa. Evet bundan sonuç alınabilir. Bununla beraber çok sağlam ortaklıklar kurulabilir. Büyük bir eylem enerjisi olabilir. Büyük bir hareket enerjisi olabilir. Mars yengeçte özellikle güvenli alanımızı korumaya yönelik, kendi alanımızı savunmaya yönelik cesaret geliştirmek, hareket etmek, adım atmak da mümkün olacaktır açıkçası. Bununla beraber tabii tam bu cesaret noktasında burada Plüton'la kavuşumu aslında İçimizdeki o kriz enerjisinin bizdeki potansiyeli nasıl çalıştırdığını, nasıl ortaya çıkardığını gösteren bir yerleşim. Dediğim gibi ekonomiyle alakalı çok kritik süreçler var arkadaşlar. Ciddi anlamda e, paramız değer kaybedebilir. Ciddi anlamda ekonomik e, bir e, dibe vuruş söz konusu olabilir. Yani işler çığırından çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası. Bu süreçte e, tedbirler çok fazla işlevsel olmayabilir. Çok fazla uzun vadeli sonuçlar vermeyebilir. Aynı zamanda Venüs'ün süreçte neptünle tam karesi de birçok ilişki adına yalan, dolan, ihanet, kanma, kandırılma gibi temaları da tetikliyor arkadaşlar. Bilhassa 4. ev ve 8. ev noktasında yani miras konuları, tazminat konuları bununla beraber boşanma ile alakalı nafaka ve mal paylaşımı hususlarında her türlü entrika'nın çevrilebileceği yerleşimlerde var. Dikkatli olması gerekecektir. Ama tabii aynı zamanda ikili ilişkiler alanında da evliliklerle alakalı bir takım çatırdamalarda olabilir. Burada Venüs'ün Satürn'e kurduğu güzel kontağa baktığımız zaman bu dönemde yeni ve sağlam ilişkilerin başlayabileceğini de görüyoruz. Bir taraftan birileri boşanırken birileri de evleniyor ve gerçekten bu dönemde başlayan ilişkiler... Her ne kadar çok kötü şey anlat çok kötü şeyler anlatıyormuşuz gibi gözükse de büyük bir güç birliği olacaktır arkadaşlar. Yani güçlü bağlar olacaktır. Hem ruhsal anlamda hem materyal anlamda. Yani zorluklarla beraber gelen büyük bir gücün birleşimi olarak da değerlendirilebilir. Evet. <gülüyor> yani süreçler bu şekilde ilerliyor. Özellikle intikam duygusuna çok fazla yenik düşmemek gerekiyor günün sonunda. Yani çok da hoşa gitmeyen, e, rezil bir durumun içerisinde bulunma ihtimali var. Dediğim gibi zaten buradaki sabit yıldızlar biraz e, bu enerjiyi de tetikliyor. Yani bunu yapmayla alakalı, bunu gerçekleştirmeyle alakalı motivasyonlar da veriyor. E, mümkün mertebe çok fazla olaylara karışmadan ilerlemeye çalışmak yerinde olacaktır ama e, zaten e, bir takım değişimler yaşanacaksa da bunlar artık bir yılın sonunda belki de bitirmekte geciktiğimiz, hayatımızdan çıkarmakta geciktiğimiz temalardır. Yine de kitlesel olaylar ve doğal afetlere karşı da tedbirli olunması gereken bir tutulma sürecinden geçiyoruz. Tutulmanın sabiyan sembolüne baktığımız zaman çocuklar beş kum tepeciğinin etrafında oynuyor. Sembolizması çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Enteresan bir sembolizma gerçekten. Burada e, özellikle ülkemiz açısından e, düşünüldüğünde altılı masa ve beş e, çocuk aslında belki de burada bir takım e, son dakika gelişmelerinin olabileceğini de işaret edebilir. Tabii çocuklarla alakalı meseleler içimizdeki çocuk, oyun oynamak, biraz e, hayatın tadını çıkarmak, keyif almak, aynı zamanda oyun sanatları, entrikalar gibi temaları da içermekte. Bunlarla beraber yaşanılan sıkıntılardan sonra aslında içimizdeki çocuğu, içimizdeki yaşam enerjisini keşfetmek, biraz daha çocuklaşabilmek, biraz daha saflaşabilmekle ilgili de bir takım farkındalıklar yaşanacaktır. Potansiyelimizle alakalı, gizli yeteneklerimizle alakalı keşifler de ön plana çıkacaktır. Yaratıcı fikirler, üretim, doğumlar, çocuklarla alakalı dediğim gibi doğumla ilgili özellikle sıkıntı yaşayanlar varsa belki bunun tedavi yöntemi bulunacaktır. Başkalarıyla bir arada olabilmek, birlikte ilerleyebilmek, birlikte neşe, keyif ve yaratım yapabilmek ve aynı zamanda kalabalık eğlence ve oyun alanlarını sembolize edebildiği gibi ayinleri, bir takım ritüelleri, de sembolize edebilir arkadaşlar. Yine tabii ki burada e, kum fırtınaları yine doğal afetler açısından da bir takım e, beklenmedik enteresan e, süreçleri de tetikleyebilir gibi gözükmekte. E, bu dönemde özellikle dediğim gibi birden fazla kişinin bir araya toplanıp bazı entrikalar yapabildiği enerjilerin yanında kvea karşısında Birden fazla kişinin yine bir araya gelerek pozitif enerjiyi yaymaya çalışması da önemli olacaktır. Bu anlamda kendimizi enerjisel anlamda korumamız, kıymetli, kendi saf halimize, saf ruhumuza dönebilmemiz önemli. Olduğumuz gibi en berrak halimizle, en şeffaf halimizle ilerlersek zararsız bir şekilde e, bu süreçleri atlatabileceğimizi Düşünüyorum yine tabi burada e, kum tepecinin etrafında oynayan çocuklar, saklanarak oynayan çocuklar, saklambaç, gizlenmek, e, bir şeyleri taahhüt etmeden yaşamak, bir şeyleri e, göstermeden yaşamayı tercih etmek, sadece o anın tadını çıkarmaya çalışmak gibi temaları da tetikleyebilir arkadaşlar. Bunlar tabii ki sembolizmalar, e, buradan alabileceğiniz bir takım mesajlar vardır diye bu şekilde paylaşıyorum. Evet tutulma anı haritası bu şekildeydi şimdi bakalım yükselen burçları neler bekliyor olacak videoyu buraya kadar dinlediyseniz hala abone değilseniz abone olun lütfen arkadaşlar aynı zamanda videoyu beğene tıklarsanız çok sevinirim ben şimdi koç burçlarıyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulma haritanızın 8. evinde etkili olacak. Özellikle parasal konularla ilgili krizli durumlara hazırlık yapmanız gerekiyor. Beklenmedik ödemeler, beklenmedik borçlar aniden ortaya çıkabilecek bir takım zorluklar söz konusu olabilir. Ve burada ikinci ev yoğunluğuyla beraber geçmişte hak ettikleriniz varsa mali anlamda veya değer görmediğiniz alanlar varsa bunlarla alakalı da aslında ilahi adalet mekanizmasının çalışacağını söyleyebiliriz. Bugünlerde sizden borç isteyen, kefalet isteyen e, insanlar olursa lütfen zinhal onlardan kaçının. Çünkü gerçekten oldukça e, enteresan ve karanlık enerjilerde e, görünmeyen alanda söz konusu olabilir. Bununla beraber kendi travmalarınız, duygularınız, içsel anlamda o içinizde uzun zamandır tuttuğunuz ve doğurmaya çalıştığınız duygularla alakalı yüzleşmeler yaşayacaksınız. Belki de kendi karanlık yönlerinizle e, bu süreçte karşı karşıya kalacaksınız sevgili akrep, pardon koç burçları. Burada özellikle Satürn'ün ve Mars'ın da güzel destekleri var. Yani içsel anlamda kendi kendinizi bloke etmiş olduğunuz alanları keşfediyorsunuz. Ve aileyle alakalı, köklerinizle alakalı, güvenli hissetmekle alakalı da aslında bir takım şeylerin değişebileceğini, çabalarsanız bazı durumların üstesinden gelebileceğinizi fark ediyorsunuz. Sadece, sadece içinizdeki tutkular, arzular ve o yoğunluğun aslında bazen kendi kendinizi bloke eden e, detaylar olduğunu fark edebilirsiniz. Başkalarını suçlamak yerine, başkalarından destek beklemek ve kurban rolüne girmek yerine belki de kendi gölge yönlerinizle bu tutulmayla beraber barışabilirsiniz. Ee, sevgili Koç burçları, güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulma haritanızın 7. evinde etkili olacak. 1 ve 7 aksının hareketlenmesi tabii ki oldukça kritik. Özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar ve verilen sözler üzerine bir takım temalar karşımıza çıkıyor. Burada birinci ev yoğunluğuyla beraber içsel anlamda büyük bir özgürleşme isteği uyanacak sizde. Yani tutkularınızın peşinden gitmek isteyeceksiniz. Özgür olmak isteyeceksiniz. Geçmiş hatalarınızı artık tekrar etmemek isteyeceksiniz. Ama bu süreçte tabii ki yaptığınız hamleler yanlış anlaşılabilir. Veya burada partnerden, ortaktan yana hiç beklenmedik bir takım tepkiler de ortaya çıkabilir. Onun da tutkuları, onun da arzuları farklı yöne doğru seyredebilir. Burada eğer ilişkilerde artık toksik hale gelmiş durumlar varsa ilişkilerde sonlanmalar yaşanabileceği gibi sonlandırmayıp süründürmeye devam eden veya bununla alakalı manipüle etmeye çalışan bağlantılar da aslında mümkün. Bu süreçte tabii ki yine ortaklıklar, güçlü bağlar da kurulabilir. Özellikle Satürn'den güzel bir destek alıyor. E, harita baktığımız zaman özellikle burada gelecek için ortak hayalleri paylaştığınız insanlarla sağlam birlikler kurmaya çalışacaksınız ve aynı zamanda güzel başlangıçlar için sizin de adım atmanızın gerekli olduğunu fark edeceksiniz ve belki de bunun için bir seyahate çıkmanız gerekebilir bir konuşma yapmanız gerekebilir bir fikir beyan etmeniz veya bir karar almanız gerekebilir yeni bir ortaklık kuruluyorsa veya mevcut ilişkideki o e, toksik hali düzenlemek ve temizlemek adına da fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili boğa burçları. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın altıncı evinde etkili olacak. Burada özellikle sağlık konuları gündemde e, mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlığınıza, sağlığınızla alakalı, bağışıklığınızla alakalı bir takım sinyaller alıyorsanız bunun üzerine düşmeye çalışın. Kontrollerinizi ve taramalarınızı yaptırın. Aynı zamanda Günlük hayatın akışı, günlük düzenle alakalı bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor artık. Belki uyku düzeniniz, belki beslenme rutinleriniz, belki hayatın akışındaki zaman yönetimiyle alakalı krizlerde söz konusu olabilir. Beraber çalıştığınız insanlar veya çalışanlarınızla alakalı gündemlerde ortaya çıkacaktır. Burada özellikle 12. ev vurgusunu yoğun bir şekilde görüyoruz içsel anlamda o kadar yoğunsunuz ki o kadar enteresan şeyler duyuyorsunuz geçmişle alakalı e, odaklandığınız konularda artık beyninizi yiyen belki uykularınızı kaçıran süreçlerden geçiyorsunuz bir takım geçmişle alakalı itiraflar ve sırları da bu dönemde e, duyabilirsiniz e, sevgili ikizler burçları aynı zamanda e, bununla beraber tabii ki kendi kendinizi de sorgulayacaksınız geçmiş yaşamlarınızı sorgulayacaksınız Çıkardığınız dersleri sorgulayacaksınız. Bununla alakalı temalarda ön plana çıkacak. Şimdi Satürn'ün ve Mars'ın güzel destekleri var bu tutulmaya. Özellikle kariyerle alakalı veya geleceğinizle alakalı artık ben sağlam ve emin bir yolda ilerlemek istiyorum. Bununla alakalı bir şeyleri değiştireceğim, bu düzeni bozacağım diyorsanız bununla alakalı evet destekleneceksiniz. Parasal anlamda da güzel şansların ve fırsatların sizinle beraber olacağı, buna imkanların sağlanacağı bir takım etkileşimlerde mevcut. Yani hayallerinizin peşinden gittiğiniz zaman yol bir şekilde önünüze açılacak. Mevcut durumdaki krizi belki de bu yüzden yaşayacaksınız sevgili ikizler burçları. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulma 5. evinizde etkili olacak. Burada özellikle tabii ki 5. eve baktığımız zaman aşk hayatınız, tutkularınız, arzularınız, yaratıcı girişimlerle alakalı önemli gündemler var. Özellikle bu süreçte yeni bir aşk veya mevcut bir ilişkinin zorluklarıyla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. 11. evde de ciddi bir vurgu görüyoruz. Yani mevcut devam eden bir ilişkiniz varsa... Bu ne kadar sürdürülebilir, aynı yolda ilerleyebilir miyiz, geleceği var mıdır gibi kaygılar ve korkular söz konusu olabileceği gibi. Aynı zamanda hayat neşenize dair, hayattan aldığınız tada dair bir takım sorgulamalarınız da var. Yani şu anki durumu yaşamalı mıyım yoksa önüme mi bakmalıyım veya bu ikisini bir araya getirebilir miyim gibi bir kaygı halinden bahsediyoruz. Bu süreçte özellikle tabii ki arkadaşlar ve dostların da yönlendirmelere söz konusu olacaktır. Ama ruhunuzun da akmak istediği, gitmek istediği bir yol olduğunu görüyoruz. Satürn'ün ve Mars'ın bu tutulmaya çok güzel destekleri var. Özellikle burcunuzda bulunan Mars size cesaretli olmanız gerektiğini söylüyor. Adım atmanız gerektiğini söylüyor. Harekete geçerseniz buradaki süreçleri daha kolay bir şekilde yönetebilir. Ve 5. ev aynı zamanda tabii ki küçük şanslar evidir. Belki de bu şansınıza kendiniz yürüyebilirsiniz. Yani yeni bir ürün ortaya çıkaracaksanız, yeni bir ilişkiye başlayacaksanız veya çocuklarınızla alakalı önemli bir gündeminiz varsa ona doğru sizin adım atmanız gerekecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda Satürn'ün Balık Burcu'ndaki destekleyici etkileşimine baktığımız zaman ise 9. evden de bir destek geliyor size. Nedir bu destek? Özellikle ee, uzaklarla alakalı bir gündem varsa bununla alakalı bir çözüm yolu bulunabilir. Aynı zamanda bir şehir değiştirmek veya fikirlerinizle alakalı, bugüne kadar düşündüğünüz dogmalarla alakalı e, aslında yeni bir yolun olabileceği, yeni bir yola doğru gidebileceğiniz ve bunun için emek verebileceğinizi keşfedeceksiniz. Yani... Bir yol ayrımında hissediyorsanız, neye emek vermeniz gerektiğini sorguluyorsanız, emek vereceğiniz konuyu bu tutulmayla beraber keşfedebilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Güzel bir tutulma süreci olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulma haritanızın e, 4. evinde etkili olacak. Tabi burada özellikle 4 ve 10. ev aksları oldukça kritik e, Buradaki etkileşime baktığımız zaman aile ile alakalı mevcut düzeniniz ve konfor alanınızla alakalı bir kriz durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şöyle bir noktaya geldiğinizi görüyorum. Bir yol ayrımına geldiğinizi görüyorum sevgili aslan burçları. Tamam mı? Devam bu noktasındasınız. Özellikle kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı daha farklı bir yola doğru, daha özgür bir yola doğru gitmek istiyorsunuz. Biraz daha bireysel, biraz daha ruhunuzun sizi çektiği noktaya doğru e, ilerlemek istiyorsunuz. Ancak belki ailevi sorumluluklar, mevcut düzenle alakalı temalar sizi biraz yorup zorluyor olabilir. Bu durumda tabii ki e, aile içerisinde bir takım krizler bu tutulmayla beraber çıkabilir ve birçok ilişki bu süreçte artık karar aşamasına gelebilir. Veya ebeveynlerle alakalı, onların hayatlarıyla alakalı da önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Tutulmaya Mars'ın ve Satürn'ün de destek e, attığını görüyoruz. Özellikle Mars'ın 12. evinizden gönderdiği destekle içsel motivasyonunuz... İçsel öfkeniz, belki bugüne kadar biriktirdiğiniz öfke, belki bugüne kadar size yapılan haksızlıkların aslında bir biçimde işinize yarayacağını gösteren etkileşimler var. Bununla beraber satürn balık burcundan destek gönderiyor olacak size. Bu etkileşimde tabi ki 8. elinizden yani ruhsal bir alandan, kendi gücünüzden, kendi azminizden, dayanma kabiliyetinizden feyiz alarak... Bu durumun üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Özellikle bir boşanma süreci varsa, belki bir takım paylaşılan ortak değerler varsa, bunlarla alakalı da sağlam ve kalıcı bir çözüm yolu yakalama imkanınız olabilir. Veya birçoğunuz belki zorlu bir ilişkiye, zorlu bir sürece girebilir. Yani zorlu bir ilişki, zorlu bir evlilik veya zorlu bir zorlu bir yolculuk süreci de bu tutulma ile beraber başlayabilir. Yani bitişler ve başlangıçlar sizin için biraz daha Keskin gibi duruyor sevgili aslanlar. Güzel bir tutulma süreci olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 3. evinde etkili olacak. 3. ev ve 9. ev aksının hareketlendiğini görüyoruz. Burada gerçekten şok edici haberler alabilirsiniz. Hiç umulmadık haberler, hiç umulmadık konuşmalar ee, ve... Belki de aniden aklınıza gelebilecek fikirler, kararlar, çok ani ve hızlı değişim ve dönüşümler, zihinsel değişimler veya fiziki değişimler söz konusu olacaktır. Birçoğunuz için şehir değiştirmek, ülke değiştirmek gibi gündemler varsa bunlarla alakalı sonuçlanmalar söz konusu olabileceği gibi aynı zamanda yargısal ve hukuksal temalarla alakalı da bir takım hızlandırılmış gelişmeler mümkün gibi gözüküyor. Bu süreçte çok fazla tartışma yaşanabilir. Tartışmalara açık bir dönemden geçeceksiniz. Bir takım konular tartışılarak kopacak. Bazı bağlantılar, bazı dostluklar, kardeşler arasında belki bir takım sorunlar veya yakın çevrenizle alakalı sıkıntılı meseleler masaya yatırılacaktır. Dedikodu enerjisinin de hakim olacağını söyleyebilirim. ve Fikir ayrılıkları da bu süreçte ön plana çıkacaktır. Satürn'ün ve Mars'ın bu tutulmaya destek gönderdiğini görüyoruz. Özellikle burada tabii ki Mars'ın yengeç burcundan göndermiş olduğu desteğe baktığımızda arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizin sizi cesaretlendirmesiyle beraber belki o alacağınız kararda daha hızlı bir ivme yakalayabilirsiniz. E, saç ürünün desteğine baktığımız zamansa özellikle sağlam bir ilişki için, sağlam bir ilişkiyi sürdürebilmek için veya ilişkideki güven testine geçebilmek adına e, bir takım e, çabaların verileceğini veya karşı tarafın size bir takım şeyler taahhüt edebileceğini de e, belirtebiliriz. Yani burada yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, yeni bir ortaklık içinde imkanlar söz konusu gibi gözüküyor. Sevgili Başak Burçları güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulma haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Özellikle parasal gündemler, ekonominiz, bütçe dengenizle alakalı biraz krizli süreçlerden geçebilirsiniz. Burada belki birçoğunuz emekli olacak, iş değiştirecek, sektör değiştirecek, ek bir gelir elde etme sürecine dahil olmaya çalışacak. Özellikle bu dönemde büyük borçlar altına girmemeniz kıymetli olacaktır. Tüm bunların yanı sıra kendi değerinizi, kendi potansiyelinizi, var olan ve sahip olduklarınızı aslında keşfetmeye başlayacaksınız. Sahip olduklarınızla alakalı bir takım kayıplar veya kaybolmaya yakın sinyaller sizi korkutabilir. 8. ev vurgusunun yoğun olduğunu görüyoruz. 8. ev vurgusu yoğun olduğunda beklenmedik bir takım krizler de ortaya çıkabilir. Özellikle geçmişle alakalı henüz halledilmemiş ve çözülmemiş meselelerin ortaya çıkması bu tutulmayla beraber oldukça muhtemel. Tutulmaya Mars'ın ve Satürn'ün destek gönderdiğini görüyoruz. Özellikle Mars'ın 10. evimizden desteği. Bu konuda cesaretinizin veya hakkınızı arayışınızın karşılık bulacağını gösteriyor. Eğer iş hayatınızla alakalı sorunlarınız varsa, aile hayatıyla alakalı problemleriniz varsa sesinizi yüksek bir şekilde çıkartabilir. Kendi hakkınızı müdafaa edebilirsiniz. Satürn'ün balık burcundan gönderdiği desteğe baktığımız zamansa özellikle iş hayatıyla alakalı. Yeni bir düzen oluşturmak, daha sağlam, daha stabil bir alanda çalışmak gibi gayeleri olan terazi burçları için mevcut koşulların sağlanacağını gösteriyor. Sağlığınızla alakalı, çalışma koşullarınızla alakalı bir takım sorunlarınız varsa bunu dile getirin. Ve bunun karşılığında aslında neden ben bunu daha önce yapmadım veya neden kendime bu kadar yordum, neden kendime bu değeri vermedim diyebileceğiniz süreçleri Deneyimleyebilirsiniz sevgili teraziler güzel bir tutulma süreci olsun dilerim sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar burcunuzda bir tutulma meydana geliyor bir ay tutulması ve sizin için büyük bir döngünün artık sonuna yaklaşıldığının işareti bu. Özellikle geçtiğimiz yıllarda e, ikili ilişkilerle alakalı ciddi sınavlar veriyorsunuz, kendi korkularınızla, kendi kaygılarınızla yüzleşiyorsunuz ve aslında belki de kendinizle alakalı fark ettiğiniz detaylardan sonra karşınızdaki kişilerin size yansıtmış olduğu e, rollerinizi keşfedip belki kendinizle alakalı bir takım e, güncellemelere girdiniz. Bu tutulma enerjisinde 7. vurgusunu yoğun bir şekilde görüyoruz. Özellikle partner, partnerin hayatı, onun hayatındaki gelişmeler veya ilişkinin gidişiyle alakalı geçmişte çözüme kavuşturulmamış meselelerin ani bir şekilde karşınıza çıkması e, muhtemel gibi gözüküyor. Burada e, sizin olayları biraz daha seyretmeniz gerekecek ve belki de bu seyrettiğiniz olayların akabinde bir karar vermeniz gerekecek. Mars'ın ve Satürn'ün de bu tutulma sürecine eşlik ettiğini, destek gönderdiğini görüyoruz. Özellikle bu noktada 9. evinizden ve aynı zamanda 5. evinizden destekler var. Yani evlilikle alakalı konularda Belki de aradaki tutkunun aşkın, heyecanın yeniden hatırlanması, varsa çocuklarla alakalı önemli kararlar, belki çıkılacak bir seyahat veya konuşulacak, tartışılacak bir konu sonucunda ilişkideki dinamiklerin yeniden e, düzenlenmesi söz konusu olabilir. Veyahut e, birçoğunuz için yeni bir ilişki başlayabilir. Özellikle uzak mesafe ilişkiler içinde oldukça aktif bir süreçten bahsedebiliriz. Sevgili Akrep Burçları, güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 12. evinde etkili olacak. Özellikle 12. ev ve 6. ev temalarının aktif olmasıyla beraber bir takım gizli saklı konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. İçinizdeki korkular, kaygılar, sırlar biriktirdiklerinizle alakalı artık bir patlama noktası yaşayabilirsiniz. Burada iş hayatınız veya sağlığınızla alakalı temalara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçmişten süre gelen bir takım gündemler bu dönemde karşınıza çıkacaktır. Belki artık bir düzen değişikliğine gitmenin gerekli olduğunu hissedeceksiniz. İçinizden artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini, artık tutkularınızın peşinden gitmeniz gerektiğini söyleyen sesler duymaya başlayacaksınız. Bu tutulmaya Satürn'ün ve Mars'ın güzel destekleri varsa, Satürn 4. evinizden özellikle elindekilere güven, bugüne kadar sahip olduklarına güven diyor. Yerini sağlamlaştır, yerini biraz daha kalıcı hale getir diyor. Bununla alakalı bir takım imkanlar karşınıza çıkacaktır. Belki bir yere yerleşmek, evlenmek, köklenmek veya bir iş yerine kök salmakla alakalı temalarda destekleniyor olacaksınız. Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki desteğine baktığımız zamansa... Özellikle içinizdeki yaşam enerjisinin, yaşam potansiyelinin, hırsın, belki zaman zaman öfkenin de işinize yarayabileceği gündemler olacaktır. Hakkınızı almak isteyeceksiniz, hakkınızın karşılığını talep edeceksiniz. Sağlıkla alakalı bir takım sorunlar yaşıyorsanız, bununla ilgili de doğru doktor, doğru tedavi yöntemi veya doğru teşhis için uğraşmanız gerekebilir. Bu tutulma süreci çerçevesinde sevgili yay burçlarım. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada özellikle hayallerinizi, hedeflerinizi gözden geçiriyorsunuz. Sosyal çevrenizi ayıklıyorsunuz. Size gerçekten hizmet eden, sizi gerçekten mutlu eden, sizi eğlendiren insanlar bir tarafa bir taraftan da Belki de aynı uğurda artık ilerleyemediğiniz kişiler karşınıza çıkacak dostlarla alakalı büyük yüzleşmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlak burçlarım. Tabi burada çocuklarınız, aşk hayatınız, özellikle geçmişte başlattığınız projeler, eski aşklarla alakalı da karşınıza çıkan süreçler biraz önünüzdeki yolu ve yolculuğu size sorgulatacak gibi gözüküyor. Tutulmaya Satürn'ün ve Mars'ın destekleri var. Satürn'ün desteğiyle beraber özellikle kalıcı bir söz Kalıcı bir taahhüt veya bir karar vermek adına e, aslında destekleniyor olacaksınız. Yani e, hangi ortamda devam edeyim, hangi bağlantıyı sürdüreyim, hangi projenin peşinden gideyim, e, karşıma çıkan şansları nasıl değerlendireyim gibi. Mars'ın desteğine baktığımız zaman ise 7. evinizden. Tutulmayı desteklediğini görüyoruz. Özellikle eşinizin, partnerinizin sizi motive ettirdiği, ettiği, hadi bakalım, hadi yaparsın, aslansın, kaplansın dediği e, süreçler sizi gerçekten e, harekete geçirebilir. Yeni bağlantılar, yeni ortaklıklar kurmak için, ilişkiyi üst seviyeye taşımak için, yeni bir ilişkiyi e, başlatabilmek için oldukça motive hissedeceksiniz. Güzel bir tutulma süreci olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 10. evinde etkili olacak. Ee, gelecekle alakalı gerçekten artık bir yol ayrımındasınız. Bundan sonra hayatınıza kimlerle ve nasıl devam edeceksiniz? Bundan sonra insanlar sizi nasıl tanısın istiyorsunuz? Kariyerinizle alakalı değişimler olabilir, ilişkinizle alakalı olabilir, taşınmak, yer değişimi olabilir, ailevi gündemleriniz olabilir. Özellikle 4. evde ciddi bir yoğunluk var. Konfor alanınızda huzursuz olduğunuz, şartların ve durumların çok hızlı değiştiği süreçlerden bahsedebiliriz. Aniden bir taşınma gündemi olabilir, aniden bir yer değişimi olabilir, aile büyükleriyle alakalı hiç beklenmedik gündemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan meselelerin tekrar yükseltmesi olabilir ve bu sorunları çözmekle alakalı bir gündeminiz olabilir. Satürn'ün ve Mars'ın da buralardan destekleri olacak aslında tutulmaya. Satürn Balık Burcu'ndan sizin haritanızda ikinci evden yani ben artık stabil bir kazanç elde etmeliyim. Bu kazançları doğru şekilde değerlendirmeliyim dediğiniz noktalardan siz destekliyor olacak. Mars'a baktığımız zaman Yengeç Burcu'nda 6. evinizden özellikle günlük hayat içerisinde daha aktif olduğunuz, daha çok koşturduğunuz iş hayatınızla alakalı yapılması gereken değişimlerde daha aktif bir şekilde ilerlerseniz aslında, ee, bir takım şansları elde edeceğiniz gündemlerde söz konusu olacaktır ya bir taşınma gündeminiz var ya bir ofis değişikliği var yani günlük hayatınız bir şekilde daha aktif hale geliyor koşturmacalarınız artıyor gibi gözüküyor sevgili kova burçları güzel bir tutulma süreci olsun dilerim sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar Evet, Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 9. evinde etkili olacak. Özellikle burada inançlarınızı, hedeflerinizi sorguluyorsunuz. Ben neye inanıyorum, nasıl ilerleyebilirim? Şu an içinde bulunduğum çevre bana ne kadar hitap ediyor? Aynı zamanda ülke değiştirmek, şehir değiştirmek, bir takım inançları değiştirmek. Siyasi görüşle alakalı tartışmalar yine balık burcu içinde oldukça aktif olabilir. Yani böyle bir alıp başınızı uzaklara gitme isteği hasıl olabilir sevgili balıklar bu süreçte. Işte. Çünkü yakın çevrenizle hiç beklenmedik diyaloglara giriyorsunuz. Eski mevzular tekrar ısıtılıp ısıtılıp karşınıza çıkıyor. Ve bu durum tabii ki sizi biraz yorabilir, zorlayabilir ve ani bir kararla bir seyahate çıkabilirsiniz, bir çılgınlık yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Satürn'ün ve Mars'ın e, buralarda destekleyici etkileri var. Özellikle Satürn tabi burcunuzda yani olaya bir şekilde olgunluk katması gereken, olayı idare etmesi gereken kişisizsiniz gibi gözüküyor. Mars'ın desteğine baktığımız zamansa özellikle yeni bir heyecan, yeni bir macera, yeni bir yol ve yolculuk arayışı has çıkacak gibi. Belki bir çoğunuz uzak mesafe ilişkilerine başlayacak. Belki yeni bir proje için heyecanlanacaksınız. Belki artık bu çevreden, bu ortamdan, bu diyaloglardan sıkıldım. Bana yeni bir kan, yeni bir heyecan lazım diyeceksiniz. ve Bununla alakalı da aslında sistemin desteği bu tutulma anında mevcut gözüküyor sevgili balıklar. Güzel bir tutulma süreci olsun diliyorum. Sevgiler hoşçakalın. Evet arkadaşlar tutulmaya dair aktarmak istediklerim bunlardı. Umarım güzel, keyifli, Bol farkındalıklı bir e, tutulma süreci bizleri bekliyordur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorumlarınızı paylaşmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastrolajci hesabı veya opikusastrolajci@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.